Çektim tamamen hep ellerim bomboş ve ruhum yarım Dünyanızda ilgilenmem ki bir daha ben sürtükleri sürük sürtük örnek alır İlgiler etkiler hayatını Ve hayatın sade takipçi sayın Sistemi yarattınız Bulduğunuz deneyin kadavrusu Neden de her günün aynı ve boş ve Belki her sözün anlamı yok Geçerli bir sebep bir bul Temelli hislerin ölme diyor Bilirsin her yolu kaygısı bu İlişkin zihnini zapt ediyor Her kadın aynı ve aynısı ol Kabul edince yolu gösteriyor fakat bunu kabullenmek geliyor kolay Beynimi çözmeni bekleyemem Çünkü beni anlamamak da rahat olay Her filmin sonunu biliyor ama sevseydi de alırdı tekrardan en başa Belki de tam bana diyor yaşa Denedim yaşamı ölecek kadar Sıkıldım artık beni görme Beni yeset kulaklarında Beni bilme beni dinleme beni anla Ya uzakta olsam sıkıldım artık Beni görme beni yeset kulaklarında Beni bilme beni dinleme beni anla Ya uzakta olsam I'm a unit, I'm a strong woman, I'm city, minute, me.